selam arkadaşlarım boğa başak ve oğlak arkadaşlarım Ben Şengül nasılsınız sevgili arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili toprak grupları boğa başak ve oğlak arkadaşlarım Efendim benim daha önceki çay falı aşk hayatınız kanalım açtım birkaç ay bekledim öyle bir tıkanma yaptı Ben de kapattım gittim baktım olacak gibi değil Şimdilerde yenisini açtım sevgili arkadaşlarım. Önce oğlum ben size hatırlatmasını yapayım. Ondan sonra açılımımı geçeceğim. Oh ay nefesim yetmiyor. Kelimeleri tamamlamaya sevgili arkadaşlarım. Çayfalı aşk hayatınız kanalımı tekrar açtım canlar. İlk videolarımı yükledim. Daha sonrasında ilginç videolarım gelecek. Çayfalı aşk hayatınız kanalım sadece aşk hayatınıza, ilişkilerinize, duygularınıza hitap edecek evlisi, eksi, küsü, sevgilisi, platonikler, yalnızlar, bekarlar efendim hepinizi ele aldım ayrı ayrı göreceksiniz sizi oraya davet ediyorum videolarımın altında linklerinde zaten göreceksiniz sevgili Boğa ve Oğlak arkadaşlarım sizleri seviyorum oraya da davet ediyorum buraya da davet ediyorum benim oldum her yere sizleri davet ediyorum şimdi Kasım ayında kariyer hayatınız İş hayatınız, para durumunuz, bir de borçlar ödenecek mi? Açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Üçlü üçlü yapıyorum. Videoları gruplu gruplu yani sizler için. Sevgili Boğa arkadaşımdan başlayacağım. Oğlaklardan çıkacağım sevgili arkadaşlar. Bakalım sizlerin kariyer durumu. Kariyer iş, iş kariyer demektir. Fark etmiyor. Kariyer peşinde koşan arkadaşlarımız. İş başvurusu yapmış, beklemede olan sevgili Boğa arkadaşım. Ya da borcu içinde olan bu arkadaşlarımız. Ay başını getirmekte zorlanan arkadaşlarımızı. Kasım ayında neler bekliyor? Şöyle usulen biraz karıştıralım. Aman Allah'ım beklemedeler. Bir hayal kırıklıkları var değil mi sevgili boğalar? Şimdi bir bakalım. Ama yenileneceğiz. Korku yok. Hadi bakalım önce kariyer ve iş hayatınızdan başlayalım. Hmm, Baya bir sıkıntılılar sevgili boğa arkadaşlarım. İşte bu. işte bu. Çok güzel. Zaten daha şunu çekmeden hemen diyecektim. Neyse sen dedim. Aç kartları ondan sonra olur olan sevgili bu arkadaşlarım. Şu an için hem ikilemdesiniz bazılarınız hem kararsız çoğunuz da sıkıntı içinde. Çünkü kartımız sıkıntılardan söz eder. Bakın burada gözler kapalı, kılıçların arkasındasınız. Sıkıntılar arkada kariyerinizle alakalı ya da benim sevgili boğa arkadaşım iş başvurusu yaptı herhangi bir fabrikaya veya bir devlet kapısına hiç bilemem neresi olursa olsun iş başvurusu yaptınız bekliyorsunuz değil mi efendim dileğiniz kabul olmuş kuşku duymayın bakın bir yerde başvuruyu yapmışsınız bir yerde de kuşkularınız da var acaba beni kabul ederler mi etmezler mi ben bu kariyerde ilerler miyim yoksa tepe taklakma olurum gibi bu benim cümlem tabii ki sevgili arkadaşlarım bundan dolayı her iki tarafta kuşku da var gerek yok bakın dileğiniz kabul olmuş güç demektir imparator cesaret demektir cesur olalım sevgili arkadaşlarım isteyenin bir yüzü demişler hem iş hayatınıza dokunuyorum şu anda hem de kariyer isteyen sevgili boğa arkadaşlarıma kuşku yok kuşku yok dileğinizde kabul olmuş sevgili boğa arkadaşım iş hayatınızla da alakalı kariyerinizle de alakalı pes etmiyorsunuz kuşku duymuyorsunuz kuşkuları şüpheleri içinizden sıyırıp atın burada görüyorsunuz koç başlarını koç koyun hiç fark etmiyor dileklerinizde kabul olmuş imparator ben size yardım ediyorum diyor ardından kurtuluşa gideceksiniz bakın kurtuluş demektir kurtulacaksınız Sıkın, neden kurtuluyorsunuz sıkıntılardan neden kurtulacaksınız kuşkulardan ve şüphelerden acaba beni alırlar mı ya da ben ilerleyebilir miyim gibi bunlar bitecek güzel kardeşlerim bakın kurtuluşa doğru gidiyorsunuz gideceksiniz ardından da buyurun zafer geldi daha ne olsun sevgili boğalar zafere gideceksiniz güzel kardeşlerim İlişkilerinizde sıkıntılar mı var ailede aile ilişkilerinizde sıkıntılar mı var ya işte doğru düzgün bir iş bulmadın oraya başvur buraya başvur bekliyorsun bekliyorsun bir yerden bir şey olmuyor gibi bunlar aile içinde olan şeyler sevgili arkadaşlar sevgili babalar bay bayan hepinize sesleniyorum şu kuşkuları ikilemde kalmaları lütfen atalım şüphede olmuyoruz başvurumuzu yaptık bekliyoruz kurtuluş bakın kurtulacaksınız sevgili arkadaşlar kurtulacaksınız gerçeği bulacaksın gerçekle tanışacaksın der kurtuluşun ardından kartımız gerçek Gerçek kariyeriniz neyse, isteğiniz neyse onunla karşılaşacaksın. Gerçekten de çalışman gereken yer neresiyse sevgili Boğa arkadaşım, iş arayan Boğa arkadaşım, gerçeğiyle tanışacaksın hiç merak etme ardından Zafer seni bekliyor diyor sevgili Boğa arkadaşlarıma. Çok güzel çıktı sizinle sevgili boğa arkadaşlarım. Şimdi sizin kısım ayı içinde çok güzel bakın doyum gelecek ardından. İyi niyet gelecek yüzünüz gülecek sevgili arkadaşlar. Daha ne olsun. Şimdi ay başı bütçeniz tamam dengeyi kurun diyor. Geçmiş hataları bakın para durumunuz şu an bu sevgili boğalar. Ardından da borçlara bakacağız para durumunuz. Der ki adalet kartımız hem doğru yargıdan söz eder bize. Öncelikle de geçmiş hataları göz önünde bulundur der. Paranız, ay başındaki paranız, cüzdanınıza giren çalıştınız veya emeklisiniz, maaşınızı aldınız artık ne alıyorsanız sevgili arkadaşlarım. Geçmişteki hataları göz önünde bulundur der. Yani har vurup harman savurma. 30 günü nasıl geçireceksin? Elektriğiydi, suyuydu. E artık kışa da girdik değil mi canlar? Doğalgazlar da açılacak. E yani açılmadıysa da mutfağımız 7-24 doğalgazla ya da tüple idare eden arkadaşlarım hiç fark etmez geçmiş, geçmiş hataları göz önünde bulunduracağız cüzdanımızdaki miktar neyse ona göre hareket edeceğiz diyor anlatabiliyor muyum sevgili muha arkadaşlarım sizlerin maddi durumlarını geçmiş hataları değerlendirmezsen göz önünde bulundurmazsan ayağını Kasım ayı içinde yorgana göre uzatmazsan Bak işte böyle olursun diyor destenin altı. Sevgili bu arkadaşlarıma para durumunuzda bakın. Para durumunuza bakıyorum şu anda. Sevgili arkadaşlar geçmişi sakın unutmayın diyor. Tamam. Şimdi borçlar için bakalım. Hmm. Bir an önce kötü alışkanlıklardan kurtulmanız lazım. Ne diyor? Borçlardan kurtulmanız için kartımız kötü alışkanlıklardan kurtulun. Yani her şeye saldırmayın. Borcun biri bitmeden diğerini almayın diyor sevgili arkadaşlarım. Kartımız bunun uyarısını verir. Biraz da kararmışsınız. Kararmış bir vaziyettesiniz. Buyurun. Ne kadar güzel. Nasıl da mantıklı geldi gördünüz mü? Sevgili bu arkadaşlarım borcu içinde kıvranan bu arkadaşlarım. Öncelikle kötü alışkanlıklarınızı bırakacaksınız diyor. Kötü alışkanlık derken öyle alkol, sigara anlamında söylemiyorum sevgili arkadaşlarım. Örneğin atıyorum televizyon aldık. Onun taksidi bitmeden buzdolabını almayalım diyor. Sıraya al. Hayallerini sıraya al. Borçların içinden çıkamadığın zaman bak böyle diyor. Kapkara kararırsın. Simsiyah siyahlaşırsın. Çıkamazsın içinden. Bu borçların içinden çıkmak için planlı hareket edeceksin diyor. Uzun vadeli planlardan söz eder yıldız kartımız. Planlı hareket ettiğiniz takdirde sevgili boğalar. Ardından diyor. Ebedi doyum, rahatlık size ondan sonra gelecek diyor. Borcu olan sevgili boğa arkadaşlarım. Anladınız değil mi? Durum anlaşılmıştır. Üçüncü kartta güzellik geliyor sizler için. Planla hareket ediyoruz. Bütçemiz için sevgili normal hani benim ay başına kadar para durumum ne olacak diyen sevgili arkadaşlarım için de geçmişi, geçmişi, geçtiğimiz ay ne hatalar işledik. Sevgili Ay başını getiremeyen arkadaşlarım. İşte ayağımızı yorgana göre uzatacağız. Har parman savurmuyoruz. Bütçeye göre hareket ederek ay başını getireceğiz. Kartımız bunu söylüyor. Sizinki de belli. Planla hareket ediyoruz. taksidin biri bitmeden diğerine başvurmuyoruz. Ondan sonra rahatlığımız geliyor. Benden size söylemesi sevgili baba arkadaşlarım. Güzel insanlar çok güzel çıktı. Çok anlamlı çıktı. Lütfen bu şekil İşte buyurun. İşte buyurun. Bu şekil hareket ederseniz halloldu diyor. Bakın melek evren söylüyor bunu. Ah benim canlarım. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor sevgili boğa arkadaşlarımıza. Hepiniz için söylüyor. Sevgili arkadaşlar sadece biriniz için değil. Bu şekil hareket ettiğiniz takdirde hallolacak. Mutluluk gelecek, doyum gelecekmiş. Hadi bakalım sevgili Boğa arkadaşlarımızın Kasım ayındaki kariyer, iş, maddi durumları, borçlar baktık. Planla hareket edecekmişiz. Evet sevgili borç içinde olan Boğa arkadaşlarımız bunları unutmayalım arkadaşlar. Biri bitmeden diğerine kesinlikle saplaşmıyoruz. Ona göre biz de öyle derler, saplaşma derler aman aman ondan sonra ne yaparız işte böyle arayışa geçeriz ne yapsak da bu borçların içinden çıksak diye ondan sonra da kimse elimizden tutmuyor kimse yardım etmiyor borcu yaparken bana mı sordun diyorlar bizde öyle diyorlar sevgili arkadaşlar ondan sonra kişi yanımızdan kaçıveriyor Buyurun başladığı işi tamamlayamama örnek örneğin söylüyorum canlar sizler beni sürekli takip eden arkadaşlarım beni bilirler evet şimdi bu arkadaşlarımızın açılımını tamamladık Sevgili Başak arkadaşlarımızın kariyer durumlarına, iş hayatlarına bakalım. Sevgili arkadaşlarımız bakalım aman Allah'ım. Yenileniyorlar onlar, onlar yenileniyor. Evet çünkü bir karar aşamasındalar. Buyurun sürpriz geliyor sevgili Başaklar. Kariyeriniz ve iş hayatınız. Çünkü iş hayatı kariyer, kariyer hayatı iş hayatı aynı. Aynı olduğu için Sevgili Başak arkadaşlarım bakın bir yenilenme durumunuz var. Sizin Kasım ayı içerisinde kariyerinizde veya iş başvurusu yaptınız. Ya da kariyeriniz için mücadele ediyorsunuz değil mi sevgili Başaklar? Bir patlama patlama derken içimizde korkularınızı öldüreceksiniz. Ben bunu yapabilir miyim başarabilir miyim veya başvur yaptığım yerden bana kabul gelir mi? Beni beğenirler mi beni isterler mi gibi bunlar gidiyor. Bu düşünceleri yıkacaksınız bakın bunları yıkıyorsunuz bandajlardan sıyrılacaksınız sizi olumsuzluğa iten karamsarlığa iten bandajdan sıyrılıyorsunuz karar vereceksiniz bakın burada bir karar aşaması görülüyor sizler için iş hayatınızla alakalı kariyer hayatınızla alakalı dünya kartımız hem bandajlardan sıyrılmaktan söz eder olumsuz düşünceleri atacaksınız hem de yolunuza doğru bir şeyler çıkacak sizin sevgili başaklar iş arayan başaklar bu doğru çıkan şeyleri de bakın burada bir anda vereceksiniz kararını. Evet tamam ben geliyorum orada işe başlıyorum. Kararı vereceksiniz buna eminim. Evet tamam ben bu kariyer olayını kabul ettim. Ben bunu tuttum diyerek burada karar aşamanız var. Ardından da buyurun sürprizler geliyor sevgili arkadaşlarım. İş hayatınızda kariyerde kartımız paraları görüyorsunuz. Adamı görüyorsanız değil mi sıkı sıkı nasıl tutuyor sürprizler geliyor der kartımız sürprizli bir gelecek ve sizleri bekliyor sevgili başaklar çok güzel çıktı hiç merak etmeyin güzel bir yere doğru gideceksiniz geçmişi bitiriyorsunuz bakın artık yok maviyi sarıyı görüyorsunuz değil mi güzel yere doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlar gündüz öncesi karanlıktan söz eder bu. Bu kartımız sevgili arkadaşlarım, sevgili başaklar, iş hayatında, kariyer hayatında kendini en dipte hisseden arkadaşım. Bakın ufukta güneş sizi bekliyor. Hep de kartlarımız kötü değildir, onu da söyleyeyim. Şimdi ay başını bekleyen sevgili başak arkadaşlarım, çalışıyorsunuz veya emeklisiniz, hiç fark etmiyor. Hmm, bayağı bir sıkıntılar var değil mi canlar? Ardından bakın doyum gelecek size para durumlarında başarıdan söz eder kartımız sevgili arkadaşlarım para durumlarından başarıdan söz eder bir de bazı şeyleri değiştireceksiniz der aynen değiştirin çünkü sizler ay başını getirmekte bayağı bir zorlanıyorsunuz sevgili başaklar hani emeklisinizdir çalışan bir bayansanız, beysiniz 3-5 çocuğunuz var çocuklar okuyor hani bu tür arkadaşlarımızla şu an için söz ediyorum sevgili arkadaşlar arkadaşlar bayağı bir ipin ucunu kaçırmışız değil mi ay başını getiremiyoruz bütçe sarsılmış faturalarda derken çocukların istekleriydi okullarıydı derken değil mi sevgili arkadaşlar bakın doyum gelecek nasıl gelecek bazı şeyleri değiştireceksiniz neymiş bu bazı şeyler gereksiz harcamalar bakın bu kalpte hiçbir şekilde bıçak veya kılıç fark etmiyor Olmaması lazım bu kalp sade olması lazım ben burada aşk açılımı yapmıyorum ben burada para durumunuza bakıyorum para durumunda bu bıçakların veya kılıçların ne işi var kalpte belli ki 3 hata işlenmiş bütçemizle alakalı değil mi sevgili arkadaşlarım işte onun farkına varacaksınız siz sevgili başaklar maddi durumunda sıkıntı yaşayan başaklar borçla alakalı değil bu borcu ayrı bakacağım şimdi 3 hatanız var. Bu 3 hatayı kaldıracaksınız. Bunu fark edeceksiniz. İşte ben bu bu alışverişi yapmamalıydım. Ben buraya bağlanmamalıydım. Aydınaya ben bir de bunu niye başıma dert yaptım? Örneğin bunu değiştireceksiniz. Ondan sonra maddi işlerde başarı der bu kartımız. Memnun olmadığın şeyi değiştireceksin. Ondan sonra gelecek maddi işlerde başarı der. Çok güzel. Bakın doyuma doğru siz de gideceksiniz yalnız şu üç şey neyse onu bulun. Onu bulun, bütçenizden silip atın. Sevgili Başak arkadaşlarım, ay başını getirmekte zorlanan arkadaşlarım. Şimdi borçlar ödenecek mi? Borçlu olan sevgili Başak arkadaşlarımızın borçları ne halindeymiş? Bir bakalım. Hmm. Dipdeler dipte. Tamamen dipdeler. İkilem, korku. Çünkü neden? İpin ucunu kaçırdık, değil mi? Kredi çektik. Ya da çocuğumuzu evlendirdik. Ya da çocuk üniversite okuyor. Diye mi canlar? E bir taraftan altımızda araba. E ev kredisi de çektik. Öyle farz edelim. Ben öyle söylüyorum. Çünkü bu bakkal borcu değil. Örneğin değil mi artık? Bakkal borçları kalmadı abi. Bu bakkal borcu değil sevgili arkadaşlarım. Mücadele var. Borçları ödemek için mücadele var. Acaba içinden çıkamaz mıyım? Korkusu var. Sevgili borçlu olan Başak arkadaşlarımın. O vadekin bilir ne kadar vade. O vadeleri sizler biliyorsunuz. Bakayım bu vade nereye kadar gidecek sevgili başak arkadaşlarım. Birazcık daha sizin zamanınız var. Borçlu olan başak arkadaşlarım, yani çok az borcu olanlar onlar ayrı bir şey. Ama uzun vadeli kredi çekmiş olan arkadaşım tabiki de kasım ayı içerisinde borçları ödenemez. Bunun ödenmesi için şimdi eğri oturup doğruyu konuşacağız. Lotoyu tutturması lazım değil mi canlar? başladığı işi tamamlayamamak demektir bakın bu belki de krediyi çektiniz örneğin evi aldınız hani genelde bizim toplumumuzda bunlar olan şeyler sevgili arkadaşlarım üzülerek söylemek durumundayım siz bu borcu ne yaparsınız baktınız uzun vadede ödenilecek gibi değil tekrar evi geriye iade çünkü kartım şu iki kartım bunu söylemekte başladığı işi tamamlayamamak demektir e ne yapalım uzun vade 5 yıl örneğin 5 yıl bu vaziyette yaşayabilir misiniz yaşayamazsınız ne olur geriye iade yaparsınız sonrasında yaparız bir şeyler diye sanırım borç konusunda benim sevgili başak arkadaşlarım başladıklarını pek tamamlamayacak gibi duruyorlar vaziyet bunu gösteriyor çünkü bu kartım da aynı şeyi söyler öyle hemen kimseye söz verme Dediğin gibi olmayabilir uyarısı verir kartımız biraz sizlerin borçları ağır gibi duruyor sevgili Başak arkadaşlarım yani Öztürkçesi Kasım ayı içerisinde ödeneceği kesinlikle benzemiyor ne diyelim her şeyin hayırlısı her şeyin hayırlısı canlar kimse kimsenin 3 kuruş borcu için ne olursa olsun gelip canını alacak diye bir şey yok değil mi sevgili Başak arkadaşlarımıza ne diyor meleğim? İnan diyor. İnan. inancımızı. yine de her şeye rağmen inancımızı yitirmeyelim. Belki de olur. Belli mi olur be sevgili kardeşim? Her an her şey olabilir. Kasım ayında olmazsa Aralık ayında olur. 2020 uğurlu gelir. Zaten şu an bunları yaşıyor olmanız güzel bir şey bence. Bence çok güzel bir şey. Çünkü her karanlığın ardında bakın görüyorsunuz maviyi. Güneşi ufukta güneş sizi bekliyor ya Pes etmeyeceksin Yapmayın bunu Pes etmeyin İnan diyor inan Çünkü ferahın yolu çileden geçiyormuş Güzel kardeşim Şu çileyi çekeceksin ki Şu mutluluğu yaşayasın Ne yazık ki bizlere öyle evren bunu Reva görmüş Öyle herkese tepeden iniş yapmıyor İnancın kılıcının önünde Hiçbir şey duramaz İçindeki inanç yolunu açacak diyor çok güzel bir mesaj bu size. Yani burada başladığınız işi tamamlayamama çıktı. Yani borçlarınızı tekrar aldığınız malı geriye iade ediyorsunuz görülüyor bakın burada. İçinden çıkamıyorum ne yapalım buraya kadarmış buyurun alın. Yapma diyor. Melek diyor ki evren yapma. İnan bunu ödeyeceğine inandığın an olay bitti diyor. Benim sevgili Başak arkadaşım güzel insan sizlere söyleniliyor bu. Biraz bayağı bir sıkıntılı çıktınız siz. Ne diyelim? Allah yardımcınız olsun. Sevgili kardeşlerim. Evet, Kasım ayı açılımıydı bunlar. Sizleri de üzmesin. Her şeyin hayırlısı. Zaten evren mesajı da verdi. İnanacaksın. İnandığına tamam. Çünkü zaten bu doğanın kanunu sevgili kardeşlerim. Ferah'ın yolu çileden geçerdilmişler ya biraz acıyı çekeceğiz ki ondan sonra bakın siz kahkaha atmaya bu iş budur bu iş budur güzel kardeşlerim şu an gülüyorsak bilin ki bizi ufukta ağlama bekliyor bu iş bu denge bu doğanın dengesi bu dünyaya baktığınızda dünya düz mü, düz mü dünya değil inişli çıkışlı işte biz insanların kaderi de böyle ne yazık ki böyle şu anda karanlıkta olmanız, önünüzü göremiyor olmanız çok güzel bir şey. Bilin ki ufukta sizi güzel şeyler bekliyor ya. Biz nelerini gördük? Hiç sıkmayınca işte ufukta sizi bu bekliyor. Buyurun, sevgili başaklar, ufukta bekleyen bu ebedi doyum, bitti, ötesi yok. Buyurun, ufuğu görün, denizin ardındaki ufuğu, tertemiz. Ah be güzel kardeşlerim. Kader değişecek diyor. Merak etme kaderin değişecek. Sıkma canını diyor. Başaklara çıkı da oğlaklara geçmedim. Sevgili Başak arkadaşlarım sizlerin açılımını tamamladık. Şimdi sıra geldi oğlak arkadaşlarımıza. Bakayım Kasım ayı içerisinde oğlak arkadaşlarımızın iş, kariyer, kariyer iş fark etmiyor. Aynı şeyi açıyor, kapıyı açıyor. Şöyle bir bakacağız. Sevgili arkadaşlarım bakın hedefi belirlemişsiniz. İş başvurusu yapan oğlak arkadaşlarım. Hedef belirlenmiş. Gitmişsin, başvuruyu yapmışsın. Bekliyorsun değil mi? Bekliyorsun. Güzel. Kariyer peşinde kuşan arkadaşım. Yine hedefini belirlemişsin. Hayallerin var çünkü. İş başvurusu yapan arkadaşım da aynı şekliyle. Hayalleriniz var. Güzel. Bir şekilde bakın. Size %100 bütün oğlaklara gelecek demiyorum. Ama çoğunluğunuza sizin kariyerinizden de yeşil ışık tutulacak. İş başvurusu yapmış olan oğlak arkadaşlarıma da gel haberi gelecek. Gel haberinin ardından bakın burada yola çıkıp yolculuğa çıkıyorsunuz. Maceraya atılacaksınız sevgili arkadaşlarım. Macera derken hani kötü anlamda değil. Oldu be tamam ben İstanbul'dan örneğin. Tamam ya gidiyorum Ankara'ya. Ankara'daki işte çalışacağım örneğin. Evinizi de oraya taşıyorsunuz. Çünkü evini yerini seven kişi demektir ailenizle birlikte gidiyorsunuz ve aile desteğiniz de var sevgili oğlak arkadaşlarım güzel insanlar güzel çıktı sizinki de çok güzel çıktı hayallerinizin peşinden gideceksiniz bakın aile desteğiniz de var ama küçük çaplı da tabii ki köstek olmaya çalışan düşmanlarımız da var onları fazla dikkate almıyoruz çünkü onlar bakın küçücük kalmışlar bizim ayağımızın altındalar sevgili oğlak arkadaşlarım Güzelce de hedefinizin peşinden gideceksiniz. Hayaller var. Hedefi belirlemişsiniz. Yolu çizmişsiniz. Hayallerin peşinden gidiyorsunuz. Ailecek. Ailecek. Bu tamam. Bu benim için bir maceradır diyeceksiniz. Ben bu deliliği yapacağım. Hayalimin peşinden gideceğim diyeceksiniz. Kasım ayı içerisinde bu belli ki. Sizlere kariyer hayatınızda da güzel haberlerin geleceğini söylüyor. Çünkü haber gelmeden çekip gidemezsiniz. Değil mi sevgili arkadaşlarım sevgili oğlaklar iş başvurusu yapmış olan arkadaşlarım için de aynı şekliyle geçerli karşı taraftan bir şekilde haberler gelmiş ki benim kardeşim ailesini de alıyor yola çıkıyor bakın burada da çocuklarıyla birlikte eşini de almış veya bekar olabilirsiniz anneyi babayı kardeşleri almış gidiyorsunuz nereye gidiyorsunuz hayalinizin peşinden çünkü hedefiniz var değil mi? Mutlu bir yuvanız olsun istiyorsunuz. Evini yerini seven, güzel geliri olan bir birey olmak istiyor. Benim sevgili oğlak kardeşim. Bay ya da bayansınız. Hiç fark etmiyor. Olacak güzel insanlar. Güzel. Hedefinizin peşinden gidin. Hayallerinizin peşinden gidin. Durmayın. Çünkü gittiğiniz takdirde güçlü adımlar sizleri bekliyor. Sevgili oğlaklar. Güzel çıktı sizinkisi. Şimdi ay başını bekleyen bütçe anlamında, para anlamında sevgili oğlak arkadaşlarım çalışan bir bayansın emekli bir beysin hiç fark etmiyor çocuk okutan derken aman Allah'ım az önce başa gelmişti sanırım hmm, biraz benim oğlak arkadaşlarım da 3 kaçırmışlar sanırım değil mi hmm, evet. evet bütçe sarsılmış hem de fena sarsılmış yerle biriz ah ah ah örneğin sevgili arkadaşım emeklisin çocuk okutuyorsun Çocuk ya normal okullarda okuyor ya da üniversiteye geldi de üniversite masrafları aman Allah'ım değil mi sevgili kardeşim ya da nişanlı çocuğunuz var düğünü yapacaksınız vesaire falan aman Allah bütçe gitmiş bir kalbi 3 bıçak saplanmış 3 hata işlemişiz bütçemizle alakalı ay başındaki bütçemizle alakalı değil mi canlar bununla birlikte benim sevgili oğlak arkadaşım kendini yerle bir hissediyor istiyor ki aslında bu ölüm kartı sizi korkutmasın bitsin diyor şu benim nefes alamamam ay başını getirememem bitsin artık bitsin ben yenilenmek istiyorum diyor bitsin bu nedir bu faturalar bir taraftan mutfak derdi bir taraftan çoluk çocuk derdi bir taraftan artık bitsin diyor bakın bu bitsin demektir yenilenmek istiyorum artık bitsin de bitecekse Bitecek güzel kardeşim bakın mavi ile sarıyı görüyor musunuz ufukta sizi de güzellikler bekliyor bu kart hep de sizi korkutmasın sevgili bütçesi zor durumda olan oğlak arkadaşım güzel kardeşim hiç merak etmeyin bitecek Aa, buyurun çok güzel geldi nasıl bitecek düşüneceksin diyor geçmiş hataları düşüneceksin. Örnek veriyorum sevgili arkadaşım emekli bir baysınız veya bayansan hiç fark etmiyor. Veya asgari ücretle çalışan bir kardeşimsin. Ya ayda 2000 lira alıyorsun. 1500 liralık borç neyimize? Şimdi değil mi? Örneğin bakın bunu bir örnek olarak söylüyorum. Ve ben zaten bir 2000 lira alıyorum. Bunun ben 1500'ün niye borca vereyim? Bırakın 1500'ünü 200 TL'si bile verilmez değil mi? İşte bunları göz önünde bulundur maddiyatın gelirin neyse ona göre yapacaksın alışverişi 3 hata işlemişsin sen bu 3 hatayı iyi değerlendir diyor geçtiğimiz aylarda ne hata işledin bütçeyi açtın ne aldın nerelere gittin de borç yaptın gereksiz alışverişi niye yaptın diyor adalet kartımız ah benim sevgili oğlakçığım ama merak etme sen yeter ki diyor hatanı bul biz sana fırsatları sunacağız. Onlardan kurtulmanın fırsatlarını bulacaksın. Sen yeter ki diyor hatanın nerede olduğunu bul diyor. Daha ne desin Şengül sizlere. Bakın fırsatlar da elinize geçecek sevgili oğlak arkadaşlarım. Maddi bütçesinde zorluk yaşayan arkadaşlarım. Şimdi borç durumu biraz zorlanan arkadaşlarım. acı çekiyorlar etki altındalar borç. Borç ödemekte. Hani ay başını getiremeyen ya da kredi çektiler de her ay yüklü kredi ödeyen arkadaşlarım borç içindekiler Aa, bakın hak ettiğinizi alacaksınız sevgili arkadaşlarım sevgi arsızı demektir burada bitmiş bir şey yok bakın ilahi adalet de size kupa uzatıyor buna kupa demeyelim de maddiyat diyelim etki altındasınız acı çekiyorsunuz sevgili oğlak arkadaşım borç harç içinde yüzen arkadaşlarım ardından bakın hak ettiğinizi alacaksınız ama gelin görün ki şu kartımızda der ki acı çekiyorsunuz ya hani bir şeylerin etkisi altında kalarak tekrar borcun biri bitmeden diğerine saplaşma çünkü kartımız etki altında kalma kartıdır örneğin ben bu yüzüğün etkisi altında kaldım gittim daha bileziğim borcu bitmeden yüzüğüm borcuna girdim işte bunu yapma diyor canlar kartımız bunu söylüyor bunu yapıyorsun ondan sonra buyur Şimdi kara kara düşünüyorsun, acı çekiyorsun içinden çıkamayınca diyor. Bunları yapmadığın takdirde hak ettiğini alacaksın. Evren sana yardım elini uzatacak. Hiç merak etme sevgili oğlak diyor. Borç içinde, sıkıntı içinde olan oğlak. Buyurun önünüzde var zaten bir şeyler. Buradan da uzanacak sevgili kardeşlerim. Siz de güzel yere doğru gideceksiniz. Buradaki mesaj size sakın bir şeylerin etkisi altında kalarak... Tekrar borca girme. Önce hazarını bir bitir diyor. Tamam. Şengülden bu kadar. Ne diyelim sevgili arkadaşlarım. Evet ne diyormuş? Akışta ol diyor meleğim. Sevgili oğlak arkadaşlarım bak. Genelinize söylüyor bunu. Akışta olun. Bırak seni gideceğin yere. Akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor. Kader seni zaten getirecekmiş sevgili kardeşim. Siz sıkmayın canınızı. Ama yine de gidin diyorum ben. Size hayallerin peşinden her zaman gitmek lazım Evet sevgili Başak Boğa Başak sıralamayı da karıştır veriyorum bazen Boğa Başak ama ne fark eder ki Toprak gruplarısınız sizler sizler Toprak gruplarısınız bereketlilersiniz canlar Boğa Başak ve Oğlak arkadaşlarımızın kariyer iş para durumu borç harç durumlarına baktık Kasım ayı genel yorumudur sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik tabii ki kapatmadan öncesinde yine tekrar hatırlatacağım çünkü kanalımın reklamında yapmak durumundayım canlar Çayfalı Aşk Hayatınız kanalımı tekrar yeniden açtım sevgili arkadaşlarım birinci videolarımı yükledim linklerinde bu videolarımın altında göreceksiniz zaten daha sonrasında çekimlerim hala devam ediyor değişik değişik ilginç videolarla karşınızda olacağım. Çok güzel şeyler çekiyorum sizler için sevgili kardeşlerim. Niçin çekiyorum? Bunları yaşamamanız için. Tamam. Bakın burada ne var? Bunları yaşamamanız için ilginç videolarla sizin orada karşınızda olacağım. Sadece aşk hayatınıza, ilişkilerinize, duygularınıza hitap edecek o kanalım. Burası tamamen geneldir. Sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili Boa Başak ve Oğlak arkadaşlarım sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum sıkmayın canınızı her şeyin hayırlısı diyorum Allah'a emanet olun bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle sizleri kocaman öpüyorum hadi bay diyorum.